Evet, Darlı Vizyon 58 televizyonu izleyenleri bir şifa kapısı programıyla yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine konumuz sağlık. Yine e, tedavi süreçlerinden bahsedeceğiz. Bu haftaki uzman doktorumuz bizlerle olacak. Beyin cerrahisinden operatör doktor Engin Çiftçi olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Engin hocamla neyi konuşacağız? 7'den 70'e herkesin başına gelebilecek bir hastalıktan, ee, oldukça e, 7'den 70'e hepimizde de olan ağrılardan. Nedir bu ağrılar? Bel ağrısı, boyun ağrısı, gündelik hayatta ne kadar önemsemesek de aslında oldukça önemli olan bir hastalıktan ve tedavi sürecinden bahsedeceğiz. Evet hocam e, neler diyeceksiniz? Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ya ben e, Engin Çiftçi, e, liseyi Gebze'de, Hı. üniversiteyi Bursa'da. İtisasımı İzmir'de tamamladıktan sonra e, İstanbul'da e, son zamanlarda çalışıyorum. E, Be Cayet uzmanlığı'nda gerekli ameliyatları tedavileri e, elimizden geldiğince halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Oldukça uzman ve başarılı bir doktorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, bel fıtığı ve boyun fıtığı hakkında bugün sevgili izleyenlerimize bilgilendireceğiz, tedavilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bel fıtığı nedir? Hangi olasılıklarda oluşur? Bel fıtığıyla başlayalım hocam isterseniz. Evet. Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Ben başlamadan temelleri Sivas'ta atılan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Tüm ülkemizin bayramını kutluyorum. Başta tabi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen ve bugünlere ülkemizin, cumhuriyetimizin gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı bildiriyorum. Konumuza gelecek olursak, şimdi bel fıtığı tabii biraz önce sizin de söylediğiniz gibi 7'den 70'e herkeste bir sebeple olabilen bir durum, bir rahatsızlık. Bel ağrısı hepimizin yaşadığı, bazen... Ee, çok genç yaşlarda bazen daha ileri yaşlarda hı hı. daha çok orta yaşlarda çalışan e, kesimlerde sıklıkla karşılaştığımız hı hı. bir durum. Yani bel ağrısı çekmeyen hiç kimse yoktur. Ama tabii bu bel ağrısı olan herkes illa bel fıtığıdır anlamına da gelmez. Kesinlikle. Ee, mutlaka bunları bir ayrıcı tanıya gitmek gerekiyor. Bel ağrısının tabi çok çeşitli sebepleri var. Hı hı. Bizim bel fıtığı da bunların başında gelen sebeplerden. Dolayısıyla bel ağrısı çeken insanların acaba bende bel fıtığı mı var diye endişe etmesi ya da şüphe etmesi gayet normal. Bunun tabii bir uzmana başvurduklarında bel fıtığı olup olmadıklarını veya ağrılarının nereden kaynaklandığını tespit etmek mümkün. Yani kendi bir tanı koymadan önce öncelikle tabii ki de uzman elbette, doktorlarımızla tanışmaları gerekiyor. Çünkü e, gerçekten bel ağrısının işte hani derler ya klimanın altında kaldım evet. ya da işte cereyanda kaldım. En basit nezledi vesaire. Gibi. Evet. Hı -hı. Oralardan başlayıp işte trafik kazalarında bel kırıklarının evet. oluşmasına veya e, zorlamayla bel kırıklarının oluşmasına kadar giden ve ya da işte tümör e, spazm Fibrozit romatizma yani aklınıza gelebilecek birçok hastalıkta aynı zamanda bel ağrısı da olabilir olabiliyor Hatta dahil hastalıkların bir kısmında yine bel ağrısı ile insanlar karşılaşabilir Dolayısıyla hani benim bel ağrım var şuyum deyip kendi kendimize tedavi olmak çok doğru bir yaklaşım olmaz Dolayısıyla bir bu işin ehline danışmalarında yarar var.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 yöntemine de başvurmamız gerekebilir bazı ayrıcı tanılarda. Hı hı. Ondan da yeri geldiğinde bahsederiz. Teşhisi koyduktan sonraki süreçte hani adım adım bahsettiniz şu evet. anda. Teşhisi koyduktan sonra ilaç tedavisiyle mi yoksa direkt ameliyat mı? Bunun nasıl ayrımını yapıyorsunuz? Ya da vatandaşlar, çok affedersiniz, vatandaşlar, halk şu an herkes ameliyat olayım, kurtulayım direkt.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 Ee, ne kadar süre zarfında normal he. hayata dönüyorlar? O ameliyat öncesinde ve sonrasındaki tetikler bunları nasıl e, planlıyorsunuz? Şöyle şimdi e, ameliyatta genellikle aynı gün ayağa kaldırıyoruz. Yani hastamız e, bugün ameliyat oldu. Hı hı. Anestezinin, narkozun etkisi bittikten sonra hastayı ayağa kaldırıp yürütüyoruz. Hı hı. Ertesi günde yaptığı iş ağır değilse işine dönebilir. Yani bir gün yatış oluyor ama değil mi hastanede? Tabii. Genellikle bir gün yatırıyoruz. Hı -hı. Hani e, yatırmadığımız hastalar da var. Hasta yatmak çok, o kadar çok iyi hissediyor kendisini evet. yatmak istemiyor, yatırmayabiliriz. Ama çoğu zaman e, anestezinin, narkozun etkisinin geçmesini Hı -hı. E, ve o e, bir gecelik hiç olmazsa gözümüzün önünde e, bu ameliyat sonrası durumu seyretmek, görmek istiyoruz. Hı -hı. Ertesi gün çoğu zaman taburcu ediyoruz ve işine e, hafif bir iş yapıyorsa dönebilir durumda oluyor hastalar. Ama e, önerimiz e, hiç olmazsa yara iyileşmesinin tamamlanmasından sonra eğer ki bir e, ağır iş yapıyorsa bir aylık bir süreyi e, hiç olmazsa beklemesini istiyoruz. Araç kullanıyorsa e, yine bir hafta on gün hiç araç kullanmamasını e, tercih ediyorum ben şahsen. Hı hı. E, e, ondan sonra işine dönebilir hasta. Bir şeyimiz yok, bir engelimiz yok. Ama tabii bu sürece gelinceye kadar başka yöntemler de insanlar deneyebilirler. Mesela fizik tedavi küçük fıtıklarda fizik tedavinin de faydaları var. Ama bir kuvvet kaybı gelişmişse, ilaçlara rağmen şikayeti geçmiyorsa ameliyat olmak daha anlamlı bir hale geliyor. Şundan dolayı ameliyat bel fıtıklarında hem bir kesin çözüm hem de en hızlı çözüm. Yani, Tam da vatandaşların istediği evet, gibi başladı. Büyü, büyük bir fıtığı fizik tedavi süreçlerinden veya işte ilaç tedavilerinin süreçlerinden geçip bekleyip hmm. düzelmesini e, istemek hmm. e, oldukça zahmetli. yani bu Çünkü bazen 3-4 ay sürebiliyor. Hmm. O süre içinde de hastanın çok şiddetli ağrılar oluyor. Normal hayatında ciddi problemler yaşıyor. İş hayatına dönemiyor. İş yerinde problem yaşıyor. Dolayısıyla ameliyat bizim için... En hızlı, en kesin çözüm. Ee, ancak tabi ameliyatta e, insanların e, korktuğu da bir şey aynı zamanda. Hani Ben e, ameliyat e, korkulmayacak bir şeydir e, demek istemiyorum ama Hı -hı. en hızlı ve e, en pratik çözüm. Sonuçta bıçak altına yatılıyor diyebiliriz. Ee, işte aslında günümüzün şartlarında e, ameliyata girmeden tabii hastanın bütün tetkiklerini yapıyoruz. Narkozla ilgili e, veya varsa başka hastalıklarıyla ilgili bir problem olacak her şeyi bir gözden geçiriyoruz. Ona göre hastayı en uygun şartlarda ameliyat alıyoruz. Yoksa yani bütün herkesi hemen ameliyata her almak şey. gibi bir durum söz konusu değil. Yani çok ciddi hastalıkları olan insanlar var. Onları elbette diyelim ki ilgili uzman dal, uzmanlık dallarına, işte kardiyolojiye, dahiliye veya işte başka problemlerin neyle ilgiliyse onlara danışmadan ameliyata almıyoruz. Peki hocam bu hangi aralıkta, hangi yaş aralığında daha da çok e, belirtisini gösteriyor? Yani demin 7'den 70'e herkesin başına gelebilecek evet. dedik ama e, bu insanın biraz da kendisini yıpratma ve hırpalamasıyla ile alakalı gibi düşünüyorum ben. Tabii, Sizler daha iyi bilirsiniz. Hangi doğru. yaş ortalaması daha çok bel fıtığına yakalanıyor? Çalışan yaş grubunda yani 20 ila 50 yaş arasında daha sık olan bir durum. Hatta biraz daha daraltabiliriz. 25-55 yaş arası daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani bu ortalama 3. 4. dekatlarda yani 30'lu 40'lı yaşlarda çok sık gelen grup. Çünkü orada artık omurga biraz daha yaşlanmaya başlıyor. Bir geçiş, evet. geçiş dönemi gibi ve zorlanmalara dayanıklılığı daha azalıyor. Yani bel fıtığı neticede bir omurgamız var. Kemiklerin arasında bir disk var. O diskin tabii ki bir dayanma gücü var. O dayanma gücü de yaşla birlikte ister istemez azalıyor. Yani 15 yaşında, 20 yaşında diske yükleyeceğiniz yükle, 60 yaşında, 70 yaşında yükleyeceğiniz yük aynı olamıyor ister istemez. Dolayısıyla yani bu çalışan grupta ve çalışan insanlar elbette ki hem ofis çalışanları olsun, ya da ağır yük... En çok da inşaat işçileri e, herhalde buna yakalanıyor diyebiliriz. Şimdi onlardan çok ofis çalışanlarında daha çok oluyor. Çünkü e, inşaat işçileri diyelim ki e, daha bel kaslarını, e, karın kaslarını, Kullanmış, sırt kaslarını hı? çok kullanıyorlar ve onları kuvvetli hale getiriyorlar. Omurga zaten belli bir güce, dayanma gücüne hı hı. erişmiş oluyor ve onlar kendilerini korumayı da biliyorlar ister istemez. Hı hı. Ama ofis çalışanlarında bunu çok maalesef şey yapamıyoruz... Çünkü oturarak çalışıyorsunuz, oturma bozukluklar oluyor. Uzun süre oturuyorsunuz, ayağa kalkıp o omurgayı rahatlatma imkanlarınız çoğu zaman Hı -hı. olmuyor. Dolayısıyla bel kasları, sırt kasları, boyun kasları çok zayıf kalıyor. Hı -hı. Ve umuru, vücudun yükü sadece kemik ve disklere Hı -hı. kalıyor. Onlar da zayıfladıkça fıtık oluşma olasılığı daha da artıyor. Daha da annelerin... olur. Ve bu insanlar da diyelim ki işte ofiste çalışıyor ama eve geliyor, biraz yükleniyor. Ondan sonra bel fıtığı olup geliyor mesela. <gülüyor> Genelde evet. annelerimiz söyler bizlere küçükken birinci sınıfa başlayan çocukluktan itibaren evet. çanta yükü sırtımızda olur ve dik dur, kambur durma, ileride evet. bel fıtığına yol açar gibi uyarımlarda da bulunur. Tabii Doğru. biz bunlara çok kulak asmayız o zaman gençler, gençler olarak. Bu duruş bozukluğundan da kaynaklanan bir Tabii. tetikleyici bir hastalık değil midir Doğru. Duruşumuz, yürüyüşümüz, vücudumuzun dayanıklılığı bunların hepsi bel fıtının oluşmasında etkenler. Gerçekten çocuklara çok fazla yük bindiriyoruz. Yani bunları hala bugün çözebilmiş değiliz. yani Ben de <gülüyor> görüyorum. Yani ilk okula giden çocuklar sırtlarında çok ağır çantalarla hala okula gidiyorlar. <gülüyor> Aslında bunlar çözülebilir şeyler. Fakat nedense bir türlü çözülemiyor. O çocukları o yüklerle görmek beni... Gerçekten üzüyor. Ee, i̇nşallah önümüzdeki zamanlarda bunlar çözülür. Ama dediğim gibi yani ofiste çalışan insanlar özellikle e, mesela her yarım saatte bir kalkıp odanın içinde hiç olmazsa hı hı. E, ofisin içinde bir tur atabilse veya işte e, çalışırken ayaklarının altına bir yükseklik koyabilseler omurgalarını e, biraz daha rahatlatabilirler. Sık sık o yükseklikte ayaklarını değiştirerek oturmaları faydalarına. Ya da otururken sandalyeler, ortopedik sandalyeler de var ama öyle imkan yoksa bel destekleyici petler var, evet. yastıklar var. Onlardan kullanabilirler ofislerinde. Hı hı. Bu şekilde belimizi biraz daha rahatlatabiliriz. Omurgamızı bozukluk, yani duruş bozukluklarına bağlı zedelenmelerden koruyabiliriz. Bel kitlenme <gülüyor> anında nasıl bir müdahale yapılması gerekiyor? Genelde evde ev hanımlarının en çok rastlanıyor o bel evet. kitlenmesi ve bilinçli olmadıkları için de ya da ya da önemsemedikleri için bunu evet. daha da tetikleyip başka hastalıklara da yol açabiliyorlar aslında. Uzsusta evet. ne diyeceksiniz? Bu o durumlarda yani evde çok yapabileceğimiz bir şey yok işin doğrusu. Eğer evet. çok şiddetli bir ağrıyla kilitlendiyse mecburen bir acil servise götürmek gerekiyor. Orada da gerekli müdahaleler yapılır zaten. Ee, evde e, işin doğrusu çok fazla e, yanlış yap bir şeyi yanlış yapmamak en doğrusu. Doğrusu olan acile götürmek. Yani çok iş yapıyorlar mesela sıcakken evet. anlayamıyorlar. Fark Sonra etmiyor. bir oturdukları Doğru. zaman belim tutuldu ya da tarzında söylemler oluyor. Doğru. Mesela işe devam etmek <gülüyor> değil, hani dinlenerek nasıl tavsiyelerde bulunursunuz buradan izleyicilere? Mutlaka şimdi sporcular, mesela futbolcular ya da basketbolcular maça çıkmadan önce bir ısınma hareketi yaparlar. Hı hı. maç bittikten sonra da ısınma hareketi, yani gevşeme e, hareketleri yaparlar. Hı hı. Yani bütün seyirciler st stadı terk eder, futbolcular tekrar sahaya döner. Hı hı. O yaptıkları eforu yavaş yavaş e, vücutta biriken o e, e, olumsuz etkileri gidermek için hı hı. küçük bir germe, açma, gevşeme hareketleri yaparlar ki e, o e, rahatsızlıklara uğramasınlar. Ama biz bahsettiğiniz gibi özellikle evde annelerimiz, ev hanımları kendilerini çok zorluyorlar ve ondan sonra o gevşemeyi de yapamadıkları için evet. birden kilitlenip kalabiliyorlar. Çok işte mesela ısınmadan spor yaptığınız zaman nasıl ki işte sakatlıklar oluyorsa hı hı. evde de ısınmadan <gülüyor> aniden yapıldılar. yüklenerek temizlik işte işte koltuk çekiştiriyorlar işte hı hı. halı kaldırıyorlar, silkeleme bir, bir sürü ağrı işler aslında onlar. Bunlara da Biraz hazırlık yaparak e, girişmekte fayda var. Sonrasında da yavaş yavaş biraz sakince bitirmekte fayda var. Yani birden bırakmak değil daha yavaş yavaş bırakmak ve aralarda dediğiniz gibi dinlenmek. Yani evde zaten akşama kadar yapılıyor bu temizlikler. Dolayısıyla ne bileyim oturup işte komşuyla iki dakika muhabbet, balkonda karşılıklı bir kahve çay vesaire ondan sonra işe devam etmekte fayda var. Çok da ani hareketler olmaması tabii, gerektiğini tabii, belirtelim tabii. buradan izleyenlerimize. Tabii. Nasıl olsa evde izliyoruz. Evet. Bir çay içip devamında ettirebilirler temizlik evet. konusunda. Evet. Ee, uzman doktorlarımızın geldiklerinde, vatandaşlarımız tedavi amaçlı gerekli başvurduklarında sizler o tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Evet. Hangi tetiklerden geçiriyorsunuz?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 yeri geleneğine bahsederiz.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 bir hafta yatayım kalkayım sonrasında kaldığım yerde devam edeyim düşüncesiyle hareket ediyor. Bu düşünceyi ne kadar doğru buluyorsunuz evet. ve süreci nasıl değerlendiriyorsunuz sonrasında? Şimdi şöyle birincisi her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Hı hı. Yani bunun da bir aşamaları var. Öncelikle tabii başlangıçta bir eğer fıtık çok büyük değilse, hastada bir kuvvet kaybına sebep olmamışsa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 Cerrahi olarak bütün dünyada en oturmuş tedavi yöntemi, mikrocerrahi, e, mikrodiskektomi dediğimiz cerrahi yöntem. E, bu bütün beyin cerrahlarının en hakim oldukları ve en çok kullandıkları, en çok verim alınan da yöntem. Bunun dışında tabi e, ameliyat olmak istemeyenler için başka tedavi yöntemlerden var. Mesela enjeksiyonlar yapılabilir. Hı hı. E, epidural enjeksiyonlar, foraminal enjeksiyonlar dediğimiz... Enjeksiyonlar yapılabilir. Bu enjeksiyonlar da bir miktar rahatlatır. Ee, yine, eklem içine iğneyle yapılan sıvı aktarımı mı oluyor hocam? Eklem içine değil. Tabii bu e, omurga eklemlerinin çevresine hı hı. E, bazen içine yaptığımız da oluyor. Ama o sinirin çıktığı bölgeye hı hı. ya da epidural alan dediğimiz e, omurilik zarının üstüne e, yaptığımız ve o bütün omurgaya yani alt bölge omurgaya yayılan bir içinde çeşitli ilaçlar olan bir enjeksiyon hı hı. şekli. Bunlar yapılabilir. Bunun dışında tabi çok günümüzde popüler olan daha doğrusu sık sık popüler olup sonra kaybolan tedavi yöntemleri var. Bunlar da çoğu zaman deneniyor. Bazen fayda oluyor, bazen olmuyor. Daha önce mesela bir dönem nükleoplasti dediğimiz işte diskin içine girip oraya bir ısı verme yöntemi çok popülerdi. Sonra işte umduğumuz kadar faydalı olmadığı görüldü, vazgeçildi. Bir dönem lazer çok kullanıldı. Lazer de bugün artık çok seçilmiş hastalarda faydasını gördüğümüz bir yöntem. Yine mesela bugünlerde çok popüler olan ozon tedavisi var. O da herkese uygun tedavi yöntemi değil. Seçilmiş hastalarda faydası var bunun gibi bir de mesela ameliyat yöntemi mikrodiskektomi dedim. Endoskopik yöntem de var. Bir de açık cerrahi denilen klasik cerrahi yöntemler var. Onlar da hastanın durumuna göre tercih edilebilir. Yani bazı hastalarda mikrodiskektomi değil de açık cerrahi yapmak gerekebilir. Daha geniş bir alana hakim olmak gerekirse veya işte vida takmamız gerekiyor hastaya diyelim. Aynı zamanda sadece e, fıtığı almak yetmeyecek, orayı sabitlememiz de gereken durumlarda bunu açık şekilde de yapabiliyoruz. E, dediğim gibi bir de endoskopik yöntemler var. Hı hı. E, o da seçilmiş hastalarda tercih edilebilecek bir yöntem. Ama e, en popüler, e, en çok kullanılan ve faydası en çok görülen yöntem mikrodiskektomi. Evet. Can ameliyat e, her hastaya uygulanabilir uygulanamaz dedik ama evet. ameliyat sonrasında bu tekrarlanabilir mi bel fıtı? Ya da bel ağrıları. Tamam. Bunlar e, tekrar ameliyat olunabilir mi? Nasıl olur o süreç? Şimdi şöyle başta da söylemiştim. <gülüyor> yani bel fıtıkları bazen bel ağrısıyla, bazen hem bel hem bacak ağrısıyla, bazen sadece bacak ağrısı, bazen kuvvet kaybı, hı hı. bazen de uyuşmalar veya hepsi birlikte. Bazen daha da ileri hale gelip her iki bacakta kuvvet kaybı, idrar kaçırma, büyük hapteste tutamama gibi problemlere yol açabilir hı hı. şimdi bunların <gülüyor> her birinde farklı geri dönüşler var ya mesela bel fıtığını ameliyat ettiğiniz zaman bacak ağrısından kurtulur hasta bacak ağrısı gider bel ağrısı %90 civarında azalır uyuşmalar fıtığın oluş sürecine göre değişkenlik gösterebilir hı hı. bazen bir aydı bazen hemen iyileşir uyuşmalar ameliyattan sonra kaybolur hı hı. bazen 3-4 ay bazen 1 yıla kadar kalabilir. Çok nadiren kalıcı da olabilir. Çünkü o uyuşmaların sebebi sinirin hı hı. uzun süre baskı altında kalması oluyor. Hı hı. <gülüyor> Affedersiniz. Hı hı. E, dolayısıyla onların geri dönüşü problem olabilir. Bel ağrısı hı hı. bel ağrısı e, dediğim gibi e, ameliyattan sonra hemen geçer. Hı hı. E, daha doğrusu ilk gün Ameliyat yerinin ağrısı olur. Hı hı. Ameliyat yerindeki ağrı e, ertesi gün geçer. Hı hı. E, ama bu fıtıktan kaynaklı bel ağrısı e, tekrar edebilir. Tekrar edebilir. Çünkü fıtığın kendisi tekrarlayabilir. Yüzde 5 ile 15 civarında literatürde bel fıtanın tekrarlama olasılığından bahsedilir. <gülüyor> bu e, hastadan hastaya e, ondan sonra yap, hastanın yaptığı işe göre veya işte hayat şartlarına göre değişebiliyor çoğu zaman hasta dikkat ederse bel fıtığı tekrarlamaz bel ağrısı her zaman olabilir fıtığa bağlı ya da fıtıktan bağımsız biraz önce de konuştuk hı hı. sadece bel fıtığı değildir bel ağrısının sebebi yani o bölgedeki kasların zayıflığı o bölgeye olan yüklenmeler yani bel, fıt, bel ağrılarının en çok sebebi aslında beldeki, bel bölgesindeki, sırt bölgesindeki kaslardan kaynaklanan ağrılardır. Dolayısıyla hani bel fıtığından ameliyat oldum, aman tekrar belim ağrıdı demek çok doğru bir yaklaşım değil. Bel fıtığı olduğunuz zaman fıtığa bağlı olan bel ağrısı ve bacak ağrısı mutlaka geçer. Hocam bir de biliyorsunuz son zamanlarda sosyal medyada bu gibi alternatif tıplarla ya da evet. e, kendi aralarında yapılan ilaçlarla tedavi yöntemlerine gidiliyor. Evet. E, hepimiz görmüşüzdür sosyal medyalarda böyle kütletme hareketleri evet. e, bilinçsiz bir şekilde yapılan tedavi adı altında daha doğrusu merdiven altı e, evet. tedaviler uygulanıyor. Doğru. Bu hususta neler diyeceksiniz? E, neler dersiniz de e, Şimdi... vatandaşlarımızı <gülüyor> caydırırız bu konuda? Şöyle yani bu gerçekten e, bizim çok karşılaştığımız bir durum. Bilinçsiz bir şekilde yapıp bize daha kötü bir durumda gelen çok sayıda Belfit hastası var Hı -hı. maalesef. <gülüyor> Şimdi bu ee, hani sizin kütletme dediğiniz evet. e, tedavi yöntemi e, aslında manuel terapi olarak çok eskiden beri, ta Hı -hı. Çin tıbbından Orta Asya'da Türklerin e, uyguladıkları yönteme, Mısır medeniyetine gidin Hı -hı. oraya kadar ma bugün manuel terapi dediğimiz bir yöntem olarak zaten var. Ama bunu işte bizim mesela fizik, fizik tedavi uzmanlarımız, fizyoterapistlerimiz eğitimini alarak hastaya zarar vermeden yapıyorlar. Bizim de yönlendirdiğimiz insanlar var. Ama bu bel fıtığında yapılacak bir şey değil. Bel fıtığının e, işte aslında kas ağrılarında, eklem ağrılarında, omurga eklem ağrılarında ve küçük fıtıklara bağlı gelişen e, işte o, o, o çevresel ağrılarda uygulanabilecek bir yöntem. Yani büyük bir bel fıtığınız var Gidip belimi kütleteyim, iyileşeyim diye bir şey yok. Daha kötü hale getirirsiniz, hastayı felç edersiniz. Kesinlikle. Allah korusun. <gülüyor> Dolayısıyla bunlardan uzak durmak lazım. Ehil ele lazım. Yani eğer bir kas ağrısıysa bu, kaslarla ilgili bir ağrıysa veya omurganın mekanik dediğimiz eklemlerine bağlı, kemiklere bağlı bir ağrıysa, manuel terapi zaten bizim de önerdiğimiz bir yöntem. Fizyoterapistlere, fizik tedavi uzmanlarına gönderiyoruz. Onlar gerekli müdahaleyi yapıyorlar. hastalarda da zaten Sadece ondan değil, aynı zamanda mesela halk arasında kulunç denilen evet. işte fibromiyerjiye bağlı, fibrozit dediğimiz e, e, oradaki yumruları, Hı. fizik tedavi uzmanları çeşitli yöntemlerle yok ediyorlar. E, yani buna e, ehil olmayan ellerde gerçekten insanlar hem paralarından hem sağlıklarından oluyorlar. Kesinlikle. Yazık oluyor. E, bu e, alternatif diye söylenen yöntemlerin önemli bir kısmı zaten hastanelerimizde ee, çeşitli bölümlerde yapılan uygulanan yöntemler. Dolayısıyla hastane dışı yöntemlere başvurmak e, insanları e, faydalanan çok zarara götürür. Evet. O yüzden e, uzak durmalarında ehil ellerde bu işlere başvurmalarında fayda var. Kesinlikle. Buradan da evet. bilinçlendirmiş oldum evet. sayılık vatandaşlara. Evet hocam bel fıtığını biraz işlemiş olduk. Buradan evet. vatandaşlar alacağı mesajları almıştır umarım. Evet. Boyun fıtığı da her insanda, her bireyde görünüyor. Doğru. Boyun fıtığı nedir? Neleri tetikler? Biraz da belirtilerinden bahsedersek. Evet. Şimdi boyun fıtığı da benzer şekilde bu sefer boyun omurlarının arasında bulunan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 Fibromiyajiye kadar, romatizmaya kadar çok geniş spektrumda bir rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Boyun ağrılarında da yine bel ağrılarında olduğu gibi çeşitli ayırıcı tanılara gitmek gerekiyor. Bu söylediğimiz, saydığımız hastalıkların hepsini ayırt etmek gerekiyor. Bazen kalp hastalıklarıyla bile karıştığı olabiliyor. Omuz eklem ağrılarıyla çok sık karışabiliyor. Dolayısıyla boyun ağrısı ile gelen hasta da yine bel fıtında olduğu gibi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 ...ben acaba boyun fıtığı mıyım diye gelip de işte kalp krizi geçirdiğini tespit ettiğimiz hastalarımızda çok çok nadir olmakla birlikte var. Ee, bazen işte kardiyolojiye giderler hastalar. Hı. İşte acaba kalp hastası mıyım diye onlar bize gönderir bu kalp hastası değil boyun fıtığı diye. Böyle e, karışıklıklar e, söz konusu olabilir. O yüzden ayırıcı tanı çok önemli. Hı hı. Burada da bize tabii yine işte röntgen, tomografi ve MR yardımcı olabiliyor.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 Genelde ilk boyun ağrıdıkların boyun ağrığında bel fıtığı gibi değil hani bir masajla ya da böyle bilirsiniz e, kozmetik ürünler, jellerle masaj yaparak rahatladığını söylüyor vatandaşlar. Evet. Hani bunlar kısa ve e, çok önemli tedavi süreçleri değil değil mi? Yine ihmal etmeden yine bir uzman doktorumuza e, danışmaları gerekiyor. Yani en derlerle. azından aile hekimlerine giderlerse bir muayene ile bu zaten bu ilaçları e, aile hekimi de yazabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla boyun ağrısı olduğunda hani kendi kafalarına göre çeşitli e, otlardan, bitkilerden ilaç yapıp sürmek... Şu an bantlar var ağrı kesici tarzında, bandlar, yara hepsi, tarzında. E, evet, plasterler var. Evet. E, bunlar da yani kullanılabilir. Yakı, e, yakılar, eczaneler satılıyor. Elbette onlar da bir e, şey. Ama e, geçici e, bir çözüm değil mi hocam? Eğer bu boyun var? fıtığıysa tabii ki geçici. <gülüyor> Sadece kas ağrısıysa o, o anki ağrıyı aldıktan sonra yine tekrarlayabilir. O durumda yine mecburen bir hekime gitmeleri iyi olur. Aslında biraz da psikolojik olarak bu tedavi süreçleri hocam. Evet. Şimdi bir e, merheme ya da bir bantı umut sağlayarak hani aslında onun iyi gelmediğin bariz belli. Ama evet. yok, ona umut belediği için e, evet. yok çok iyi ağrılarım geçti, anında geçti gibi bir psikolojik olarak evet. kendilerini tezahür etme sürecine giriyor e, vatandaşlar. Evet. Aslında bu çok da doğru bir davranış değil. Şimdi, doğru. Şöyle, şimdi bazen e, bu şekilde sizin bahsettiğiniz e, e, şekilde gelip de e, işte omurilikte tümör saptadığımız hastalar var. Yani geciktirmiş aradan bir sene geçmiş işte bir takım şeyler uygulamış kendi kendine ama işte en son geçmeyince bize geliyor ilerlemiş bir vaziyette geliyor artık işte kollarında ellerinde uyuşmalar yürüme bozuklukları gibi bir takım problemlerle bize geliyor ve biz orada bir tümörle karşılaşabiliyoruz o yüzden yani evde diyelim ki ilk gün oldu basit bir ağrı kesici aldı bir rahatlama olmadıysa mutlaka bir hekime başvursunlar Evet çok teşekkür ediyoruz hocam zamanınız ayırınız bizlere. Toparlayacak olursak buradan birkaç öneride de bulunalım vatandaşlarımızla kendi ilaçlarını kendileri değil uzman doktorlarımıza emanet etsinler kendilerini diyelim. Evet. Sizler de birkaç cümle söyleyin isterseniz. Evet, ben tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılını bir kere daha kutluyorum. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllar boyunca devam etmesini için dua ediyorum size de çok teşekkür ediyorum teşekkür. böyle güzel bir programda beni ağırladığınız için e, bütün ekran başındaki izleyicilerimize de sağlıklı günler diliyorum ve e, herkese kitap okumayı öneriyorum evet. son cümle kitap okumak Bilgi sahibi olmak her zaman iyidir. Her şeyin başı okumakla bilinçlenmekle evet. geçiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet zahir izleyenler bir şifa kapısı programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz uzman doktorumuz beyin cerrahisinden operatör doktor Engin Çiftçi oldu. Uzmanlık alanıyla alakalı bizlere bilgilendirdi. Tekrardan teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Evet, Sağlıkla kalın. Gizleneli 8'e kalın.